Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Uzun bir zaman oldu görüşemedik. Ancak o açılan arayı kısa zamanda kapatmak niyetindeyim. Hatırlarsanız en son videomda çekilişi kazanan kişiyi açıklamıştım. Yaklaşık bir aydır çok yoğun işverim olmasından dolayı sizlere video paylaşımında bulunamadım. Ancak bu video ile kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz? Burada, yapmış olduğum çekiliş ve hediyesini kazanan Emir Keskin'e geç de olsa tebriklerimizi iletiyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Umarız, Teleskop senin için güzel işverin, güzel hayallerin başlangıcı olur. Bundan sonraki çekilişimde, ödül olarak para vermeyi planlıyorum. O ödüle hayır diyecek birini düşünemiyorum. Bu çekilişin şartlarını ve zamanını ileri ama yakın bir tarihte belirleyeceğim. Şimdi Emir Keskin arkadaşımızın hediyesini açma videosuyla baş başa bırakıyorum sizi. En yakın zamanda yeni uzay videolarıyla paylaşımlara devam edeceğim. Hem çekiliş videolarımdan hem de izberken keyif alacağınız diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Çok kısa zamanda yeni bir videoyu siz verin beğenisini sunacağım. En yakın zamanda görüşmek üzere.